Merhaba arkadaşlar. Tekrar kanalıma hoş geldiniz. Şimdi e, loğusa terliği yapacağız. Burada terliğimiz var. Çiçeklerimiz var. Fiyongumuz var. Şöyle bir incimiz var şerit. Şimdi ben bir tanesini yapacağım. E, i̇kincisini de daha sonra yapacağım. E, bir tanesini yapmak yeterli. Ama çiçeklerin sıralaması ikinci de aynı olmayacak. Asimetrik olması için eşik bir sıralamayla sıralayacağız. Şimdi ilk önce şu incimizi terliğin şu tam dikiş kısmına yapıştıracağız. Şimdi iki tane fiyon kullanacağım. Bir tanesi şu şekilde bir tanesi de Bundan olacak. Bunu bunun üzerine yerleştireceğim. Tabii şu kısımlarını biraz daha keseceğim şöyle. Çok da sallam sullam olmasını istemiyorum. Hem toplu dursun hem güzel bir görüntü olsun. Şimdi şunu şu şekilde yapacağız. Şöyle geçirip tabi bu şeyini hiç bozmayacağız. Şu geliş yönünü. Şuradan alıp şu, şu kısmın içinden bu tarafa doğru geçireceğiz. Şimdi diğer kurdaleleri aynı ebatta olmasını istiyorum. O yüzden buna göre bunu da aynı boyuta getireceğim. Zaten şuradan şöyle çektiğinizde uzayacaktır. Bu tarafını da şu altından çekeceksiniz. Şuradaki kısım gelecek elinize. Boyutunu şöyle yan yana koyarak kontrol edebilirsiniz. Burası mesela biraz fazla olmuş bu taraf, orayı da çekeceğim. Görünüm ve boyut aynı olana kadar bu işleme devam ediyoruz. Tamam. Birinci kurdalemiz hazır. Şimdi şunu yapacağız. Şimdi yine bir önceki yaptığımızla aynı olmasını istiyoruz. Şu kısım biraz kısa olmuş. Onu şöyle alttan çekerek aynı hizaya getireceğiz. Şimdi bu da aynı oldu. Şu uçlarını yakmamız gerekiyor. Şunda gerekli değil ama bunlar ıı, çıkışan uca sahip oldukları için şurada da görebilirsiniz hatta şöyle hemen <gülüyor> bu hazır kurdalemiz. O yüzden bir birer tanesini ben yaptım, yani diğerlerini de sizinle yapmak istedim. Şunu yapıştıracağız. <gülüyor> çıok, başka Evet. <gülüyor> şekilde oldu. Siz daha farklı da e, süsleyebilirsiniz terliğinizi. Ben bu şekilde süslemek istedim. Hani biraz kapu süsüyle, e, çocuğun bandamasıyla falan aynı olsun istedim. İzlediğiniz için teşekkürler. E, eğer faydalı bulduysanız lütfen e, abone olmayı, yorum yapmayı ihmal etmeyin ve beğenmeyi. Çünkü e, Bunlar olduğu sürece ben de çekim yapmaya devam edeceğim. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.